müdürüm, ben Sihir Belediyesi'nin İtfaiye görevini yapıyorum. 12 gün boyunca Diyarbakır ilinde oradaki arama ve kurtarma çalışmalarına bizzat katıldık. Şimdi ben o manzarayı gördükten sonra ben de eşim olarak oturduk, konuştuk. Bir tane koruyucu aile olarak bir çocuğumuzu yanımıza almak istiyor. Koruyucu aile olabilmek için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. E, kişinin en az ilkokul mezunu olması lazım. Düzenli geliri olması lazım. E, yaş aralığı 25 ile 65 yaş arasında olması lazım. Bazı evrakları talep O evrakların getirilmesi gerekiyor. E, ondan sonra görüşme süreçleri başlıyor ve uygun olan uygun bulunduğu takdirde e, koruyucu aile olabiliyor. Ee, bu konuda uzman arkadaşlarımız gerekli bilgiyi verecek. Ee, bugün itibariyle e, 813 korucu aile olmak için başvuran ailelerimiz var. Korucu ailede daha e, aylık e, 3-4'ü geçmezdi. 3-4'ü geçmezdi. Ama son zamanlarda e, bir de artış oldu. E, e, şu an itibariyle dediğim gibi 813 başvuru var. Ben Siirt İtfaiye Müdürü Nizbah İlmaz. Diyarbakır ilinde çalıştık. Enkazların altında çalıştık. Biz o manzarayı gördükten sonra, o manzarayı gördükten sonra bizler de ilimize geldik. Bu koruyucu aile olarak geldik, müracaatımızda bulunduk. da inşallah bizim tek temelliğimiz inşallah bize de bu koruyucu aile olarak bize de bir evlat edinme şansı sahip olur.